bugün 30 Mayıs 2022 Pazartesi ay günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay yeni ay fazında sabah erken saatlerde ay Koç Burcu'nda birleşen Mars ve Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak güne hareketli ve enerjik başlayabiliriz haber trafiği artarken kişisel inisiyatif almamız gereken alanlarda da hevesli ve cesur olmamız mümkün fiziksel enerjimizin heyecan ve özgüvenimizin yükselmesi sabırsız ve abartılı tutumlara yol açabilir daha dikkatli ve temkinli olmakta fayda var Ay öğleden sonra 14.30'da ikizler burcundaki güneşle kavuşacak ve 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. İkizler yeni ay ile birlikte önümüzdeki günlerde günlük hayatımızın temposu da hızlanabilir kişisel veya toplumsal alanlarda iletişim haberleşme eğitim ticaret seyahat yakın çevremizle ilgili konularda yeni başlangıçlar ve gelişmeler gündeme gelebilir Koç burcundaki Mars ve Jüpiterle olumlu açığa yapan yeni ay hayatımızda yeni başlangıçlar yapmak konusunda motivasyon ve cesaretimiz de yükseltebilir